Oh. Uh -huh. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Bugün 3 Nisan 2023 Ecer Kapısı Derneği olarak Ramazan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mazlum ve mağdur ailelerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Şu anda Suriye'nin İdlib bölgesinde, Keferdaryan bölgesindeyiz. E, yetim ve ihtiyaç sahibi depremden etkilenen ailelere kahvaltılık dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz kahvaltılıklar her bir aileye 5 gün yetecek şekilde düzenlendi. Allah'a hamdolsun şu anda dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bizlerden desteklerine esirgemeyen siz değerli baş. Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. <gülüyor>